Değerli izleyenlerim, hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Aktif yakalama uçları ile ilgili aktardığım bilgilerin 3. bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümleri özetlersem, 1. bölümde aktif paratonerlerin dünya ve Türkiye'deki kullanım durumu, bunları destekleyen standartlar bu ürünleri destekleyen standartlar ve test yöntemleriyle ile ilgili bilgiler vermiştim. İkinci bölümde aktif paratonerlerin koruma yarıçapları tipleri ile ilgili bilgiler aktardım. Şu anda da aktif paratonerlerle ilgili dünyadaki karşıt görüşler ve aktif paratonerlerle ilgili Yine e, bu konuyla ilgili bilgiler, benim görüşlerimi de ve e, aktif paratonerin geleneksel yöntemlerle karşılaştırılmasıyla ilgili bilgileri de aktarmak istiyorum bu bölümde sizlere. Aktif paratonerlerle ilgili karşıt görüşler var arkadaşlar. Dünyada aktif paratonerlerin e, iç, aktif para yapılmaya başladığı zamandan beri bazı insanlarda olumsuz görüş var. Bilim insanlarında. İlk defa 95 yılında Fransa'da standardının yayınlanmasından sonra devam eden bir tartışma ortamı var özellikle. 2021 olarak standarda sahip 10 civarı ülke var. Fakat bu olumsuz görüşlere rağmen Ürün kullanımı ve ürün standardına sahip ülke sayısında hızla artış söz konusu olmakta ve ürünlerin kullanımı standarda sahip olmayan ülkelerde bile yaygınlaşmaktadır. Şimdi benim görüşüm nedir? Yani bana sorarsanız, sizin bu konudaki peki görüşünüz nedir? Yani karşıt görüşlü olanlar ne diyor? Bu ürünler korumaz. Koruduğu zannedilen binalar için Tehlike yaratmış olur Geleneksel yöntemler En doğru yöntemlerdir Kullanılması Diye bir ee, Savunmaları var Benim görüşüm şu Ben maalesef Bu konu hakkında karar verecek kadar Bilimsel çalışmaları yapma olanaklarımız Teknik olarak Yok Bunu görüyorum yani e, bizim bilimsel çevrelerde, akademik çevrelerde yıldırımla ilgili araştırmaları yapacak yüksek gerilim laboratuvarlarımız e, ve teknik imkanlarımız maalesef yok. E, bu konuda da dolayısıyla bilimsel veriler olmayınca bu doğrudur veya yanlıştır Deme yetkisini kendimde görmüyorum Teknik olarak tabi Bu dünyada Yalnız şöyle düşünüyorum Bu dünyada elektrik sektöründe ilkleri yapmış Elektrikle ilgili ilk standartları Oluşturmuş ülkelerde Almanya'nın yanında Fransa'da çok önemli bir yere sahip Ve böyle bir ürünü 86'dan beri Üretmeye başlayıp e, Çeşitli yerlerde Kullanıp 1995 yılında standart yapan Standartını yapan Fransa gibi bir ülkenin Bugüne geldiğimizde 36 sene gibi bir sürede Bazılarının iddia ettiği gibi işe yaramaz Bir ürünü korumasının e, Söz konusu olmayacağını düşünüyorum yani şunu düşünüyorum, daha özetlersek, dağıtmazsak cümleleri. Fransa gibi Avrupa Birliği üyesi olan bir ülke, bilim ve teknolojide belli bir e, kapasiteye sahip bir ülkede yanlış bir iş 36 sene boyunca korunamaz. Benim bir tabirim vardır Fransa Muz Cumhuriyeti mi diye sorarım Muz Cumhuriyeti midir yani e, Bu ülkede Bir yanlış bu kadar uzun süre Devam etsin Korunsun e, Ki Bu teknik Fransa'da 1995'te Standardı yayınlanarak Ülke Devlet tarafından da e, Desteklendikten sonra Bir sene sonra Aynı destek İspanya'dan da gelmiş, Portekiz'den de gelmiş arkasından ve bugün bu ürünün standardını yayınlayıp kabullenmiş on civarında ülke biliyoruz. Hem de bu gerçekler söz konusuyken şöyle de bir ekleme yapabilirim. Bu tekniğin dayandığı bilimsel bir teori ve test metotları var. Biliyorsunuz ee İkinci bölümde koruma yarıçapının hesabı ile ilgili standardın önerdiği geometrik model, e, bilimsel test metotları neler vardı. Ancak geleneksel tabir edilen yöntemlerde böyle bir test metodu model çok söz konusu değildirsa, e, şimdi bu konuda. Şöyle bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bizim ülkemizde özellikle kafes uygulamasına Faraday kafesi adını veriyoruz. Yani bir sürü insan konuşurken işte Faraday kafesiyle yıldırımdan koruyacağız, koruduk falan gibi cümleler kurarlar. Halbuki sistemin Faraday kafesi ile bir ilgisi yoktur. Bu yanlış bir tanımlamadır, yanlış bir adlandırmadır. Bunun ispatı çok kolay. Uluslararası yıldırımdan korunma standartlarına bakın Avrupa'daki uygulanan standartlar IECN 62.305 serisi standartlardır. Amerika'da NFPA harfleriyle gösterilen NFPA 780 diye anılan yıldırımdan korunma standartlarında kafes uygulaması için hiçbir zaman Faraday kafesi diye bir tabir göremezsiniz. Buradaki uygulama sadece meş uygulamasıdır. Yani kafes uygulamasıdır. Böyle geçer. Bu konuyu vurgulayan da Avrupa'da ve Amerika'da bilim adamları da vardır. Makaleleriyle Faraday kafesi demenin yanlış olduğunu anlatmışlardır. Ee, Faraday kafesi teori olarak doğru bir teoridir. Laboratuvarlarda da test edilir, gösterilir. Bir kafesin, Faraday kafesinin içindeki bir insana milyonlarca volt uygularsanız da o kafesi bir şey olmadığını görürsünüz. Çünkü adam aynı potansiyeldedir. Farklı bir potansiyel söz konusu değildir orada. Dolayısıyla insan canlı zarar görmez. Üstelik Faraday kafesinin elektromanyetik dalgalara karşı da bir zayıflatma yaptığı da teorik olarak Deneylerle de ispat edilmiş bir olgudur. Yani Faraday kafesi Elektromanyetik dalgalar için bir zayıflatma Aracıdır aynı zamanda Ama Yıldırımdan korunmadaki kafes Buna benzediği için Faraday kafesi teorisi gereği de Bunun desteklendiği zannedilir. Halbuki yıldırım akımı elektromanyetik bir dalga değildir. Yıldırım akımı diyoruz Adı üstünde Havada bir iletken yol oluşturarak toprağa ulaşmak isteyen bir akım akım olayıdır, yıldırım olayı. Ve toprak potansiyeline sahip iletkenlerle sarmalanmış bir binada bu iletkenlere değerse topraklanır. Bu bir Faraday kafesi değildir ama. Ha, şimdi bu kafes metodu uygulanmış bir binada bu kafes elektromanyetik dalgaların yapıda yapıya e, nüfuz etmesinde bir zayıflatma da yapabilir. Parday kafesi görevi görebilir. Ama bunun amacı yapılan kafesin amacı yıldırım akımını topraklamaktır. Yani e, bu konuda bu ayrıma çok dikkat etmek gerekir. Konuyu doğru anlamak için. Olumsuz görüşe sahip bilim insanların ortaya koyduğu gerekçeler iki çarpı iki eşittir 4 kadar net olmadığından, bu teknik ulusal standart olan ICIEN 6305 serisi standartlara göre de 2011'de modifiye olmuştur. Yani 2009'da aktif paratunerler Avrupa'da yasaklanacak, artık bu kullanılmayacak iddiası. 2011'de tam tersi bu standartların Uluslararası standartlara modifiye olarak Yürürlükte kalmasıyla Tamamen farklı bir boyuta taşınmıştır Bir başka yaptığım incelemede Ben bu konuyu sürekli araştırıyorum Yani e, ne noktada ilerliyor dünyada Sürekli güncel tutarım bu konuyu Fransa devletinin mesela bu teknolojiyi İneriz Rip, raporları diye raporlarla sürekli takip ettiğidir. Yani e, Fransa Çevre Bakanlığı tarafından erken yayıncı emisyon çalışması programı ile bu konu takip edilmekte. Zaman zaman bir takım öneriler veya yaptırımlar teknoloji ile ilgili e, üreticilere bildirilmekte ve takip edilmektedir. Yani Fransa'da çoğunun iddia ettiği gibi tamamen ticari gözle bakılan, devletin kontrolünde olmayan, uyduruk bir teknoloji değildir bu. Sonuç olarak sonucu söylemeden önce bir şey daha vurgulamak istiyorum aklıma geldi. Avrupa Birliği ülkesi olan Fransa'da bu teknolojiyle üretilen ürünler İspanya'da hakeza aynı şekilde veya bir başka Avrupa ülkesinde de üretiliyorsa, mesela e, Sırbistan'da e, Slovakya'da filan da üretim var, Polonya'da üretim var diye biliyorum. E, bu ülkelerde üretilen üre, ürünler için Avrupa'nın bunu kabul etmeyen ülkelerinde bile kullanma serbestliği vardır. Mesela Almanya'da Şarkestad'ında aktif para koruma yapılmaktadır. Aynı şekilde e, Slovakya'da yanlış hatırlamıyorsam Slovakya'da bu uygulama yasaklanmak istenmiş ama yapılan şikayet üzerine Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği komiserliği Slovakya'yı uyarmıştır. Nasıl uyarmıştır? Avrupa'da Avrupa Birliği'nde bir ülkede üretilen ürünün serbest dolaşım hakkı vardır. Bu ürün Avrupa'nın herhangi bir bölgesinde isteyen tarafından kullanılabilir. Hemen bu kararınızı düzeltin diye bir uyarı verilmiştir Slovakya'ya. Şimdi demek istediğim, mesela Almanya'da örnek verdiğimiz stadyumda kullanılan ürünü, İstanbul'da da Alman konsolosunda yine aktif para bir koruma vardır. Sonuç olarak dersek aktif para dünyada birçok önemli tesiste kullanılmıştır. Nükleer reaktör, airbus uçak fabrikası, petrokimya testleri gibi. Önemli referanslara sahiptir yani. Biz mevcut bütün uygulamaları kabul ediyoruz yani ben ediyorum. Bu konuda uygulanacak teknik konunun mühendisin seçimine bırakılmasına uygun görüyorum. Ancak aktif paratüner karşıtları aktif paratüner tekniğini yok saymak için ellerinden geleni yapmalarının yanında gerçek dışı dürüst olmayan açıklamaları ile deç çalışmalarını sürdürmekte ve insanları yanıltmaktadırlar maalesef bu karşıtlar genelde mühendislerin ve mühendislik camiasının aktif paratüner olgusunu hiç öğrenmemesini savunmaktadırlar. Bunun kesinlikle değerlendirilmemesini savunmaktadırlar. Benim kendi görüşüm ise bir mühendis bu tekniklerin hepsini incelemeli, öğrenmeli ve buna göre seçimini yapıp uygulamayı da ona göre gerçekleştirmelidir. Benim görüşüm budur. Şimdi Aktif para döner mi, kafes metodu mu daha güvenlidir diye bir soru gelse ben de cevap vereceğim. Şimdi şöyle bir cevap vereceğim. Geleneksel yöntemler olarak bilinen kafes, yakalama ucu ve gerilat uygulamaları yıldırımdan korunma işinin ilk yıllarından beri kullanılan tekniklerdir. Bu teknikler uzun yılların gözlemlerine dayanan gelişmeler eklenerek günümüze kadar gelmişlerdir. Bu inkar edilemez. Bu uygulamaların ancak çalışacaklarına dair test edilme gibi bir şansları yoktur. Aktif para tünel ile edersek. Kafes aralıkları, mesela uygulanan kafes uygulamasında kafes aralıkları ile ilgili boyutlar gözlemlere dayalı bir seçimdir. Bunu bu konuda çok ünlü bir araştırmacı olan Profesör Martin Uman bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tez yapan bir arkadaşımıza bir mailde açıklamıştır. Bu şekilde açıklamıştır. Yani arkadaşımız sormuştur. Bu kafes boyutları 5'e 5, 10'a e 10, 15'e 10, 15, e 15 20'ye 20 metre oluyor. Bunun dayandığı bilimsel kriter nedir? Bir formülü var mıdır? Bir ampirik formülle mi hesaplanmaktadır? Neye dayanır bu aralıkların tespiti diye sorduğu zaman, Profesör Uman'dan gelen cevap, hayır bu sadece gözlemlere dayalı bir seçimdir. Bunun bilimsel bir dayanağı yoktur, olmuştur. Fakat aktif paratonerde bir önceki bölümde anlattığımız gibi geometrik bir model, yarı çap hesabı ile ilgili e, ortaya konmuş e, formüller ve bir teori söz konusudur. Maalesef e, geleneksel yöntemlerde bu. Bu kadar sağlıklı bir şekilde ortaya konmamıştır. Ee, ve bir daha dikkatinizi çekmek isterim ki aktif paratoner uygulamaları 36 yılı bulmuş bir süre içinde oluşmuştur. Referanslar demin de bir önceki slaytta da anlattığım gibi nükleer reaktörler, Disneyland Paris, Airbus Uçak Fabrikası, petrokimya Kimya Tesisleri, müzeler gibi birçok yere aittir referansa. Sonuç olarak bu uygulamalardan şu daha güvenli demek çok etik olmaz, doğru olmaz. Ancak teknik detaylar göz önüne alınarak, gönül rahatlığıyla bu yöntemlerden biri seçilebilir diyorum ben, kendi görüşüm olarak. Şimdi, buradaki resimlerde, bir aktif paratoner uygulaması, bir de kafes uygulaması görüyoruz. Kafes uygulamasında iniş sayısı kadar ayrı yapılmış topraklama söz konusu bu resimde. Ve ee, bu A tipi topraklamayı tanımlıyor aynı zamanda. Aktif para ise B tipi bir topraklama yapılmış. Yani tek iniş var ama binaya ait bir ring topraklamaya bağlanmış. Bu ayrı bir topraklama da olabilirdi. Tabii önemli değil. Neticede ben size bu arada A tipi ve B tipi topraklamayı da hatırlatmış oluyorum. Şimdi bu yapılarda uygulanan bu tekniklerin dezavantaj avantajlarını karşılaştırın. Kafes uygulaması da aktif paratoner uygulaması da Çevre Şehircilik Bakanlığı Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi 7. bölümde tanımlanmıştır. Dolayısıyla Bakanlığın birim fiyatların tanımladığı birim fiyatlarda da bu yapılan tesisatların bedeli ödenir. Kafes uygulaması için 62305 seri standart söz konusudur. Aktif paratoner içinse için ise Türkiye'de TS 13709 Mayıs 2016'da yayınlanmıştır. Ama genel Fransız standartıyla başlayan standartlaşma olayı 2011'de 62305 seri standartla modifiye edilmiştir. Ancak uluslararası bir standartı yoktur aktif para ulusal standartları söz konusudur. 62.300 standardı, uluslararası bir standarttır. Aktif kafes uygulaması montajından sonra çalışılırla ilgili bir test de sahip değildir. Sadece elektriksel süreklilik belki test edilebilir. Son derece zordur. Mesafeler çok uzun olduğu için. Aktif paratonerler için montaj sonrası arzu edildiği her an e, test edilebilir fonksiyonel olarak. Kafes uygulamasında iniş sayısına bağlı olarak topraklama muayene noktası da çok fazladır. Aktif para bu sadece bir söz konusu olduğu için bir adettir. Çatıda çok fazla yakalama ucu montajı gerekeceği için Faraday kafeslerinde özellikle yanıcı çatılarda görüntü kirliliği söz konusudur. Aktif para sadece tek bir yakalama çubuğunun yani, yani yakala, aktif yakalama ucunun monte edildiği bir direk söz konusu olduğu için iki parmaklık tabir ettiğimiz görüntü kirliliği oluşturmaz düşüncesindeyiz. Kafeste herhangi bir kopuklukta yakalama uçları arası potansiyel fark oluşacağından çatıda yangın riski söz konusudur. Yüksek bir e, ihtimalle. Şöyle çünkü kap çatıda biliyorsunuz, kafes şeklinde bir yapı oluşturuyorsunuz. Birçok ek noktası var. Ek noktalarından dolayı, ek noktalarında oluşacak e, kontak direnci veya bir kopukluktaki aralık bir art demek olacaktır. Veya bir işte kopukluk yoksa da bir kontak direnci oluştuysa bir ısınma Sıcaklık artışı söz konusu olacaktır. Aktif paratonerde bu risk yoktur. Tek bir iniş iletkeni kesintisiz olarak toprağa kadar taşınabilmektedir. Kafes tekniğe uygulandığı yerde koruma yapar. Yani uygulandığı binayı korur. Ama binanın çevresindeki alanlarda bir koruma söz konusu değildir. Aktif paratoner en büyük avantajı budur. Binayı da ve çevresindeki alanı da o alanda oluşan Küçük e, unsurları da, canlıları da korur. Kafes metodunda çok sayıda kullanılan yakalama ucu, kroşeler, yani iletkenleri tutturmak için çatıya uygulanan kroşeler, deliklenme, dübelleme işlemleri e, çok fazla olduğu için çatıda izolasyona zarar verme riski çok artar. Ancak aktif paratonerde bu risk hemen hemen yok denecek kadar azdır. Aynı şekilde kafes uygulamasında özellikle kar yağışı ve don buzlanmanın çok fazla olduğu, özellikle Türkiye'de doğu bölgelerinde bu kar yükünün, çatıda oluşan kar yükünün havalar ısınınca olan hareketinden dolayı çatıdaki yakalama ucu teslatı, kafes uygulaması bu hareket sonucunda hasar görür. Hatta çatılar bile hasar görür. Neredeyse zaman zaman şiddetli geçen kışlardan sonra bu tesisatın yıldırımdan korunma tesisatının ve çatının onarılması söz konusu olur. Aktif paratonerde böyle bir risk yoktur. Kafes metodunun işçiliği ve bakımı çok zordur. Ama aktif paratonerlerin çok kolay ve ucuzdur maliyeti. Orta büyüklükte bir bina için kafes uygulamasının fiyatı, maliyeti, aktif paratoner uygulamasının 10 misline kadar çıkabilir rahatlıkla. Kafes uygulamasında S kritik açıklık mesafesi hesabı da çok kompleks bir hesabla ancak çözülebilir ve birçok noktada da bu hesabı yapmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü yaygın bir şekilde iletkenle kaplı bir çatıda e, metallere yaklaşım aynı şekilde iniş iletkenlerinin metal yıldırımdan korunma parçası olmayan tesisatlarla yaklaşımı büyük riskler yaratabilir aktif para bu durumun kontrolü çok kolaydır çünkü tek bir iniş hattı olduğu için bu noktaya göre olan mesafelerde tek bir hesap problemi halleder Kafes tekniği dış elektromanyetik alanlara karşı uygulandığı yapı için Faraday kafesi etkisi sağlayabilir. Bu bir avantajdır işte kafes metodunda aktif paratünerin aza, aktif paratünerin yapı yapıya böyle bir katkısı olmaz. Kafes tekniğinde çok iniş olduğu için yıldırım akımı bu inişlere bölünür, inişlerin sayısı kadar bölünür ve iniş iletkenlerinde geçen akım dolayısıyla küçülür. Bu akımlar küçüldüğü için İç yıldırımlık etkisi binaya daha az olur, daha az etkili olur. Fakat aktif paratünerde en fazla iki, iniş, iki iletken olacağı için iniş için en fazla ikiye bölünebilir. Dolayısıyla iç yıldırımlık riski aktif paratünerde yapı için daha büyüktür, daha fazladır. Böylelikle avantajlı ve dezavantajlı noktaları da tamamladık aktif paratünerle geleneksel metotlardan en çok uygulanan kafes metodu için ee, üçüncü bölümü de böylece bitirmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Dördüncü bölümde devam edeceğiz tekrar. İyi günler dilerim.